Eğlenceli bir mevzu var konuşulan. Eskiden beri konuşuyoruz. Biz bunu e, bağımlılık konusunu konuşuyorken de onun içerisinde konuşmuştuk. Biyolojik ve zihinsel olarak ne hissedeceğimizi hormonlarımıza hükmederek yürütmekte mümkündür. Ve öyle ya da böyle mutluluk ya da hazlarımızla alakalı hazlara konsantre olduğumuz bir kimya yaratarak kendimizi hep gülen ya da işte keyifli ya da işte e... <gülüyor> manyak gibi <gülüyor> ya da Metin'in söylediği gibi hep yiyerek hep uyuyarak falan yani bir şeyde şey yapmak mümkün yani yaşamak i̇şte yani da... teorik olarak mümkün. Teorik olarak yani, mümkün. Tabii. Ama tabii. Hani bu, bu bir teoride fantezi kurarken bu bir fantezi biçimi. Amaç buysa eğer ben zaten bunu hep yapıyorum ya da yapabiliyorum dediğim bir şey mümkün. Ama bunun böyle olmadığını da biliyoruz. Yani orada başka tür şeyler de var, biçimler de var. Onun için bu haz mevzusunu doğru bir tekrar tanımlamak gerekiyormuş gibi geliyor. Ve bunu biyolojiden gelerek de tanımlamak gerekiyor. Çünkü haz dediğimizde benim kafama daha çok gerçekten bedenine ait bir şeylerle alakalıymış gibi geliyor. Halbuki böyle değil. Yani sadece bedeninle ilgili değil. Bir bedenden başlıyor aslında. Yani haz. Yani bizim haz diye tarif ettiğimiz şey, hep işte anlatıyoruz ya, dopamin. Hoşumuza giden bir şey olduğunda beynimiz diyor ki bunu bir daha yap. Onu demenin yolu da dopamin salgısının miktarını arttırmak. Dopamin salgısının miktarı arttığı zaman senin o hareketi tekrar etme olasılığın artıyor. Bunun da içsel olarak duygulanım ya da işte his şeklinde yaşadığımız kısmı Oh güzel oldu. Yani böyle bir hoş hissetme hali. Bu hayvanlarda tabii ki bir hoş hissetme şeklinde mi? Arkadaşla konuşamadığınız için bilmiyoruz ama hayvan deneylerinde de bizdeki aynı bölge Bence kediler söylüyor bunu mesela. Ya hırır hırır yaptı falan öyle mesela. Öyle keyifli yatıyor ki <gülüyor> hayvanat. Gerçekten sinirim bozuyor Biz buraya gelirken arabanın üstüne gördüm. Bu araba yeni fark etmiş. Mod kaput sıcak. Böyle yatıyor. <gülüyor> falan bir alttan alıyor sıcağı. Şimdi bu muhtemelen dopaminin tavanında. Şimdi bu hazın genel çerçevesi. Ama hep diyorum ya yani konu insana geldiği zaman insandaki bütün özellikler hayvandakiler artı bir kuantum faktörü. QT tamam O faktörle çarpılarak bir insani seviye çıkıyor ya da çıkma potansiyeli taşıyor. Şimdi hazda da böyle bir şey var. Ben bir ara Ankara Sincan'da senelerce bağımlılık seminerleri vermiştim. Gidip, Hepimizin hayatında tuhaf background'lar var değil mi, arka tarafta? Evet, ben biz... de tencere sattım mesela. Bir. <gülüyor> <gülüyor> çan çan seni düşünüyorum ya şu an. Gel vatandaş gel, MCA tencereler falan. <gülüyor> Tövbe ya. Yani. Bunu sonra tıraman. açalım. <gülüyor> tamam. Bir fotoğrafım varsa o günlerden rica edeceğim. Oralarda bizim Sincan böyle bağımlılık problemi çok yoğun olduğu bir yer. Dediler ki anlat. Ben dedim yani ne faydası olacak acaba hani sonuçta... Biz bayağı bir teknik bir düzeyden anlatıyoruz. Olabildiğince böyle işte halk dilinde güncel hayattan örneklerle falan anlatmaya çalıştım. Ama orada herkesin aklında kalan şeydi şu tuşa basan fare hikayesi. Daha önce de konuştuk ya hayvanın ödül merkezine bir şey yerleştiriyor. Düğmeye bastıkça hayvan kendine ödül sinyali gönderebiliyor. Bu aslında bir elektriksel sinyal ama uygun yeri uyardığı için dopamin salgıza sebep oluyor. Ve hayvan sürekli böyle pedala basıp basıp duruyor. Yemeği içmeyi unutuyor yani. Orada açlıktan ölebiliyor. Şimdi bunu Mesela oradaki o düzeneyi ancak ve ancak bir insan tasarlayabiliyor. Hayvanların doğal ortamlarında böyle hazı manipüle edebilecek, arttırabilecek teknolojileri, endüstrileri yok. Dolayısıyla tabiat ne sunuyorsa onunla iktifa halinde ve genellikle haz nesnelerine bakıyorsun tabiatta çok az. Mesela şeker çok az, nektar çok az, işte ne bileyim çiftleşme şansı çok az, dönemsel. İşte hatta yemek, su, su mesela, Afrika'daki savanlarda falan düşün. Bunların hepsi az olduğu için o canlı da bir ödül sistemiyle bağlantılı olduğundan onu mesela yaptıkça, tükettikçe o ödülü hissediyor, daha çok arıyor. Dolayısıyla bu arama davranışı onun hayatta kalmasını destekliyor. Aynısı bizde de var. Ama bizde sigara fabrikası var, alkol fabrikası var, şeker fabrikası var, var Allah var. Bunların hepsini çılgınlar gibi üretiyoruz. Ben bu arada son birkaç haftadır abi YouTube'da üretim videoları izliyorum özellikle Kore'deki seri üretim sistemleri var böyle manyak gibi oluyor Abi acayip yani deli gibi üretiyoruz ya yani bir tane fabrikadan bir buçuk saat video çekmişler yemin ediyorum itikadım sarsıldı yani <gülüyor> bir fabrika böyle yapıyorsa biz bitmişiz yani dünyadaki kaynakların nasıl dayandığına inan inanamıyorum ama biz böyle yapan bir türüz ve arama davranışında insanın fabrika ayarları gereği bir değişiklik yok hala arıyoruz ama şimdi çok üretebildiğimiz için o hazlara köle olma riski başlıyor işte. Bağımlık dediğimiz şey burada devreye giriyor. Başka hayvan bizim gibi olamıyor. Öte yandan bu QT faktörü dedim ya, yani insana aktardığında bu kuantum sıçramasıyla sıçramış özelliklerden haz nasıl nasibini alıyor diye düşününce, yani seneler içerisinde aslında kafamda şöyle bir şey uyanmaya başladı. Bu bağımlılık seminerlerini verirken de. Mesela daha evvel belki burada konuştuk. Sincan'da bir dini grup, böyle bir tarikat, Çocukları topluyormuş, böyle sokaklarda uyuşturucu falan, o zaman tabii bonzai çok şeydi, büyük bir belaydı. Bunları tarikat evlerine götürüyorlarmış. çocuklar. şimdi tabii bizi dinleyen sekülerler muhtemelen şapkaları havaya fırlayacak ama baya baya çocukları tarikat mensubu yapıyorlar. Sonra çocuklar oradaki işte, şeye bu arada herhangi bir ritüel, zikir mikir öyle bir zorlama yok. Sadece çocuk kriz geçirdiğinde elini tutuyorlar ama tabii çocuk o krizi onlarla beraber atlatınca bir oksitosin bağlantısı oluşuyor aralarında. Çocuklar sarıklı cübbeli gezmeye başlıyorlar bir süre sonra. Bir gün benim seminerler orada bayağı bir meşhur olduktan sonra ben bir salona girdim. Komple salon sarıklı ve cübbeli insanlarla doluydu. Dedim aga nereye geldik yanlış salon mu? Ee, bir de yani anlattığım şeylerde öyle zülfiyare dokunan bir şey yok ama insan bir nevi tedirgin oluyor. Yani böyle yanlış toplantıya girmiş gibisin hakikaten. Fakat sonra anlatırken baktım dediler bu salon devam et. Çocukların bir kısmı böyle dövmeli mövmeli değişik ama böyle yeni çember sakal bırakmışlar falan. Yeni bir moda girmişler belli. Sordum dedim ne oluyor burada? Ee, i̇şte şey o bir şeyhleri gibi bir beyefendi var. Yaşı bana yakındı. Kalk dedi ki hocam çok teşekkür ediyoruz yani çok aydınlandık falan filan. İşte bu kardeşlerimiz de, de bu şeyi çok iyi biliyorlar bu cendereden geçler falan filan. Ama baktım adam gayet güzel konuşuyor. Biraz muhabbet edik. Dedim ne yapıyorsunuz? Adam prosedürü anlattı. Orada ilk kez aklıma düşen bir şey var. Bu çocukların Hemen hemen hiçbirisi tekrar sokaklara dönmüyor. Bu arada hepsi tarikat mensubu da olmuyor. Orada bir süre takılıyor, sonra hayata çıkıyor ama arada bir geliyor, ziyaret ediyor. Ya işte dün böyle bir şeyler olmuştu falan gibi. İrtibatları sürüyor yani. Fakat bu çocukların bir daha sokağa dönmemesi meselesi bana ilginç geldi. Çünkü mesela biz genellikle bağımlılığın kimyasal teorisini çok severiz. Bir şey tok dopamin salgılattırır, beyin buna alışır, daha fazlasını ister, dozu arttırırsın derken içinden çıkılmaz bir döngü başlar. Ama mesela en çok dopamini istediği morfin salgılattır. O yüzden çok bağımlılık yapıyor. Ama hastanede morfin alınca canki olmuyorsun mesela. Çok daha saf morfin alıyorsun ama oradaki bağlam değişik. Orada başka bir şey var. Yani oradaki seni bağımlı yapmazken sokakta bir kere kullandığın şey seni nasıl bağımlı yapabiliyor? İnsanların zihinsel durumlarında bir fark var ve sanıyorum ilk defa Sincan'da şunu fark ettim. İnsanlarda bir bedeni ya da süfli ya da düşük düzey hazlar var. Bir de yüksek hazlar dediğimiz bir şey var. O günden beri aklımda şöyle bir kategorizasyon yavaş yavaş oluşuyordu. İşte bir bedeni hazlar diyelim, daha düşük düzey, daha süfli, daha hayvani bir haz grubu var. Bunlar bizim yeme, içme, üreme ya bütün hayvanlarda gördüğümüz aynısı. Bir de yüksek düzey hazlar ya da insani hazlar diyebileceğimiz hazlar var diye düşünmeye başladım o zaman. Mesela estetik haz böyle bir şey, manevi haz böyle bir şey, felsefi haz böyle bir şey, sanatsal haz böyle bir şey. Bunlar hayvanların hissetmediği şeyler. Bu düşüncem ne zaman pekişti? Bunu da sık anlatırım. Belki bizim burada geçti. Amsterdam'da Rembrandt Müzesi'ne girmiştik. Müzede kedi vardı bir tane. Hepimiz böyle, yani hepimiz derken çoğumuz böyle bakıyoruz falan. Kedi böyle geziyor, tamam mı? Yani yatacak bir yer arıyor, bir şey arıyor. Rembrandt umurunda değil. Onun da gözü var, onun da beyni var. Ama bizim beynin bir farkı var ki biz orada tabloya takılıyoruz. Arkadaş başka bir şeyler daha Bu arada müzede homo sapiens olup da başka gündemlerde olanlar da vardı. Dikkat ettim. Kızı getirmiş mesela Rembrandt'ı falan diye kıza bakıyor sürekli. Öyle bir durum da var ama insanların önemli bir kısmı oraya başka bir hal seviyesi için gelmişler. Şimdi orada da bu netleşince şöyle bir şey oldu. Peki yemek yemek çok güzel, çiftleşmek çok güzel, işte kafayı bulmak çok güzel, bunlar hepsi literalde güzel. Seni rahatlatıyor, zevk veriyor. Haz veriyor. Peki bunların hemen hemen hepsi niye aşırıya kaçmaya eğilimli? ve neden insana zarar veriyor ve bu kadar bu konuda kırılırken bizim bir emniyet sübabımız yok mu? Mesela o günden beri düşündüğüm şey bu. Yani bağımlılık abi dünyada çok ciddi bir problem. Bugün sosyal medya bağımlı da aynı şey. İlişkisel ihtiyaçlarımızı sömüren bir sistem sayesinde. E sonra yavaş yavaş şunu fark etmeye başladım. Elesti mesela bir dönem sanatçılar arasında yaygın diye bize reklamı çok yapılan, yaratıcılığı arttırıyor diye bir şey. Ama Birçok sanatçı da şunu diyor, gerçek sanatçının elestiğiyle ne işi olur? Çünkü gerçek sanatçının yaratım süreci bir kere tetiklendiğinde zaten böyle bir şeye ihtiyacı olmuyor. Biz işte akış fizyolojisinden falan bildiğimiz kadarıyla beyni zaten onun kafayı bir dünya yapacak bir moda giriyor. Onlar zaten bir coşuyorlar. Öbür tarafta yazık bir şey yapamayan arkadaş bunu atıp bir lavabo etkisi bekliyor. Yani böyle bir şey olsun ben bir coşayım ve çoğu zaman da onlardan sürdürülebilir bir şey çıkmıyor. Bu hikayelerde oturtmaya başlayınca şöyle bir şey zannettim ben. Tabii bu bunu seninle konuşmak ayrı bir keyif. Çünkü sen bir sanat alanından geliyorsun. Yüksek hazlara sahip olan insanlar düşük hazlara ilgilerini yitiriyorlar. Ve gerçekten bu hazları deneyimlemeye başladığın zaman artık bu tarafta çok fazla işin kalmıyor. Şimdi ben bizim toplumu düşünüyorum tabii bir taraftan. Sinema, tiyatro, işte heykel, resim, müzik, dans ne dersen de Bunlar hep boş derslerin konuları. Önemli olan fen bilimleri, <gülüyor> üniversite sınavı bilmem ne. Takır takır çocukları bu yüksek hazlardan ağrıyı uzak bir şekilde bir eğitime tabi tutuyorsun. Çocuk yüksek hazlı tatmadığı için önüne ilk gelen bağımlılar çöküyor mesela. İlk gelen şeye yapışıyor. Bağımlılar toplumuyla karşılaşmam sanki bununla ilgili gibi gelmeye başladı bana. Ama bununla ilgili son hareketi de söyleyeyim. Geçenlerde... Bu konuyu sohbet ederken Sapiyan kanalında bir videoda bunu biraz konuştuk. Sonra Mustafa Acungil ile sohbet ediyoruz. Bizim haftalık mutat görüşmelerimiz var Çevik yaşamla ilgili. Dedi ki bana, bu konunun sohbetini hiç yapay zeka ile yaptın mı dedi. Nasıl ya dedim, gpt ile bir denesene dedi. Bak gpt'nin de dördü çıktı falan. Ne yapacağız dedim. Ya dedi onunla bir otur, sohbet et dedi. Yani, bu güzel bir konu, onun belki fikri vardır. Abi bir yazıştık herifle. Ben herif diyorum hala kendisine. Yani oturdum, dedim ki ya ben böyle bir şey düşünüyorum, işte İngilizce yazışıyoruz. Yani şu yüksek azlar, düşük azlar falan. Abi başladı, bak da John Stuart Mill'de şöyle söylemiş falan da bir dökmeye başladı. Peki şöyle mi, böyle mi derken ben iki saat muhabbet etmişim, bir saate yakın muhabbet etmişim arkadaşlar. Hakikaten birincisi, kontrol ettim, bana bayağı güzel veriler falan verdi. Sonra oturduğum yerden bayağı psikoloji literatüründe zikredilmiş bir şeyi keşfettiğimi fark ettim. Yani aslında Amerika'yı yeniden keşfetmişim ama işin bir de şu tarafı var. Açık beyin kafasıyla, Sinan Canan'ın kafasıyla, bilim artık kadim kafasıyla kimse bunu yorumlamamış abi. Dolayısıyla bu taze bir konu. Bence bunu daha bizim ezmemiz gerekiyor gibi geliyor. Bu konu üzerine biraz konuşmamız lazım gibi. Mesela senin buradaki gözlemini ben özel merak edip sormak istiyorum. Yani hakikaten gerçek sanatçı diyebileceğin, yüksek üretim yapan insanlar da mesela. Böyle bağımlılık potansiyeli zayıftır gibi bir gözlemin var mı? Bilimsel çalışma sormuyorum yani. Böyle bir gözlemin var mı mesela? Ee, önce şeyi söyleyeyim, bu, bu muhabbetin kendisi başından beri hazlarla ilgili konuşuyorken ben kendimin neyden en yüksek haz topladığımı sorguladım yani ne yaparken. Ee, elbette bu arada o akış duygusu benim yaşamayı bildiğim bir duygu. Bu şimdi şimdi daha çok konuşarak oluyor. Daha evvelden çizerek, yazarak ya da bir şey e, bende daha çok e, fikirle görseli bir araya geldiği kavram haritası gibi şeylerle ilgilenirken Hani bir akışa girip iki saati harbiden iki saat zırt diye kaybettiğim ve çok tatmin olduğum, çok adrenalinim de yükseliyor. Mesela ben normalde çok hızlı uyumayı beceren bir adamım. Seda çok dalı geçer, ben de kalbi temizim diye geyik yaparım. Mesela öyle bir şey yaptığımda uyuyamadım. O, o bir şey Adren, yükselti, endorfin, her şey yükseliyor. Yükseliyor ve birden kafam açılıyor. Hiç uyku, uyku kaçıyor. Gece 3-5 oluyor falan. Öyle ben de gece şey programlarından sonra hayatta uyuyamıyorum mesela. <gülüyor> Ama mesela bunların üstünde bir şey var. Ben bunu çok bir şeyden biri bilirim. Haz almayla alakalı. Belki yüksek hazlar değerken demek istediğim böyle bir şey olabilir. Masada birileriyle statü, yaş ve pozisyondan ari, anladım anlaşıldım duygusu ya da o kanalizasyonu yani anladım anlaşıldım bilgisinin, akışının oluştuğu sohbet, muhabbet, tanışma ya da insan ilişkisi en yüksek haz, tatmin havuzumdur mesela. Yani hani böyle bir şey olduğunda... Bak, bu da yüksek sınıfına giren bir şey. Evet evet demek, işte anlaşılmak. o yüzden mesela o yüksek hazlar diye tarif ederken mesela direkt benim aklımda böyle bir şey geldi. Hani masada birileriyle vakit geçiriyorsun sohbeti. Ben bunu seninle de çok yaşadığımızı düşünürüm. Anladım, ne dediğini anladım. Bu da çok haz verici. Ya da aa siktir lan, adam beni anladı. Yani bu da çok haz verici geliyor. Yani demek ki anlamda anlaşılmayla ilgili nasıl derdin varsa. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle, böyle bir... Ama aşkın iktizası muhabbettir. Yani o sonuçta aşk dediğimiz o halle ilgili bir şey. Yani insan hani birlikte yaşamaya teşnebi canlı ama o birliktelik nasıl birlikte yani iyice birbirini anlayacaksın ki bir olabilirsin. Evet, evet. Dolayısıyla belki oradan gelenmiş. Şey. Aslında bu da dolayısıyla yüksek bir hassas. Evet. Yani hani öyle sınıfladığımız bir şey. Aa bak. Bak ne? Bak ezince böyle oluyor işte. Bağımlılıkla ilgili şeyin çöktüğü, kimyasal teorinin çöktüğü hikaye, benim Değişen Beynim'de de var o. Red Park diye bir şey yapıyorlar, fareleri böyle çok güzel bir ortama koyuyorlar falan hem kokain hem su veriyorlar. Fareler gidip arada bir kokain içince tabii kafaları güzel oluyor. Sonra da alışıyorlar ona, sürekli kokain içiyorlar ama yanlarına başka fareler ve güzel vakit geçirebilecekleri imkanlar koyarsan arada bir kokain ama genelde su içiyorlar, mesela bağımlı olmuyorlar. Şimdi insanda da Bakıyorsun aslında niye hastanedeki seni canki yapmıyor da dışarıdaki yapıyor? Ee, bağımlı olan insanların sosyal ilişki eksikliği en öne çıkan yatkınlık faktörü. Yalnız hisseden, kendini ifade edemeyen insanlarda bağımlılık potansiyeli çok daha yüksek. Demek ki bak gene evet, yüksek haz oradan evet. çıktığı için yerini süfli bir haz dolduruyor. Bir nevi tabiat boşluk kabul etmiyor gibi bir şey var yani. Yaratıcılıkla alakalı tarafta kullanacak olduğunda da Hani yaratıcılık aslında şeyin mevzusu ya, çok çeşitli veri kalıplarını şimdiye kadar alışkın olmadığın biçimlerde bir araya getirme. Bunun içinde de gelecekle alakalı bir varsayım barındırma. Hani estetik bir varsayım, duygusal bir varsayım ya da işte teorik bir varsayım oluşturma. Yaratıcılıkla alakalı konuştuğumuz şey bu. Bunu yaparken bu, bu bir mühendislik aslında. Fakat bu mühendisliğin bir yapıştırıcısı, bir enerji, bir adrenalinle alakalı bir başka değişkeni var. Şimdi bu değişken... Kimyasal bir karşılığı var. Kimyasal bir karşılığı da var. Hem bunu yaptığında oluşan bir kimyasal karşılığı var hem de bunu yapabilmen için de bu var. Yani mesela adrenalin burada işe yarıyor harbine. Ekstrem sporlarla ilgilenmek yaratıcılığı pozitif olarak etkiliyor bu şeyde. Ya da işte aşık olma hep bir de her aşık olan şair de oluyor yani hani bu kendini öyle ifade etmeyle alakalı bir his ya da, ya da potansiyel hissediyor kötü da var şair olduğunu zannedip <gülüyor> zannedip yani evet. çok acayip eziyetler yapabiliyor ben de çok şiir dinledim de kötüydü yani. ya evet ya diyorum, biz o şiirin potansiyelinin sonlandığı dönemi kuşağıyız da bizden bir önceki kuşak çok tadını çıkartmış ya yani o dönemin tarkanı şairler yani hani dünyada da öyle var olmuş. Ama biz onun kötü tekrarlarının kuşağıyız. O yüzden biz de şiir okudu mu? Tüylerimiz Post, posta gazetesi oluyor. köşe şiirlerini. <gülüyor> yani, bir ikinci ayakta da, hani burada yaratıcılıkla alakalı mevzuda da, e, mesela bunu negatiften pozisyonlamada var. Yapıştırıcı bir duyguya ihtiyaç oluyor. Bu duyguyu pozitif alanlardan toplayamıyorsa, yani aşk gibi o yüksel, yükseliş alanlarından toplayamıyorsa, intihar gibi depresif duygularla, Oradaki, o da aslında bir yükselme ya, hani negatifte de olsa bir yükselme. Mesela öyle bir hazzın negatifiyle yaratıcılığını süspanse etme gibi bir tavır. Ben onlara taşralı sanatçı geyiği yaparım. Hani taşralı sanatçı uluslararası da olsa öyle bir potansiyelde tabii o buhranlı, hani o sanatçıya yakıştığını varsaydığımız buhranlı görüntü aslında bunun sonucudur. Halbuki dünyadaki profesyonel sanatçıları gerçekten dünyayı, sarısal sarı anlamda etkileyen insanları incelediğimizde böyle bir kalıp yok yani adamlar. Profesyonel olarak hayatta, akışın içerisinde falan. Yerli, Bak, model. Yerli, <gülüyor> yerli model mi? <gülüyor> yerli <gülüyor> model Bu arada yani insandaki o mesela düşük hazlarla yüksek hazlar diyebileceğim haz tipleri arasında bir de şöyle bir fark var, demin sen söylerken aklıma geldi. Bizim bedeni her türlü, bedeni ya da psikolojik diyelim ona genel olarak, hızlı hazların hepsinde bir bitme korkusu ve doz arttırma mecburiyeti var. Yani bir kere alırken biliyorsun ki bitecek yani çok zevkli bir şey işte yerken doyacaksın, işte sevişirken o iş bitecek bilmem ne işte hani suyu kana kana içerken bir süre sonra o sistem duracak yani bunu biliyorsun. Dolayısıyla haz bitmesiyle ilgili bilgi dolayısıyla zaten bir sıkıntı yaratıyor yani devam etmeyecek ila nihayet. Bir de bağımlı olduğun zaman yani aşırı sende uyardığı zaman bir takım ödülleri daha fazla daha fazla daha fazlası seni iyice acı çeker bir hale sokuyor aslında böyle gökkuşağını kovalamak gibi şey. Öbür tarafta mesela yüksek hazda ben hiç öyle bir şey deneyimlemedim. Hani yüksek hazları çok olan bir adam mıyım bilmiyorum. Ben de mesela işte böyle, mesela böyle anlattığım zaman çok mutluyum. Mesela farkındalık ya. yüksek haz diye kabul edilebilir belki. Şimdi tam aklıma o gelmişti. Mesela ne? yüksek haz dediğimde benim aklıma ne geliyor biliyor musun? Bir kere televizyonda anlattım. Çok ilgilerini çekti. Hatta biraz tuhaf baktılar bana. Motosiklette ilk Boğaz Köprüsü'nden geçtim ve benim gözlerim doldu. Böyle Böyle bir duygulandım yani, tamam mı? Bir de bir yavaşladım, ne arabalar çarpacaktı bana. Şimdi Boğaz Köprüsü'nden motosikletle geçiyorum diye duygulanmadım. 6000 senelik şehrin üzerindeyim, havada uçar gibiyim. Bir de arabadan çok farklı, abi yükseksin ya biliyorsunuz sen. Yani böyle her tarafı görüyorsun ve şu ömürde, şu senede bu benim gibi bir garibana nasip oldu falan gibi. Yani o tarih, bilmem ne, bağlam, evren, kainat, kozmos hepsi bir içe girdi. Yani o köprüden geçiş esnasında yaşadığım şeyi ancak bir şiirle, bir romanla ya da belki romantik bir film sahnesiyle ancak yaşayabilirdim yani. Mesela benim aklımda böyle figüratif olarak canlanan sahne orası ve bunun tekrarını çok yaptım. Bağımlılığını yaşamadım bunun ama her yaşadığımda farklı bir seviyede deneyimledim. Ve mesela o tip bir şey yaparken insan sigara tiryakisi ise canı sigara çekmez. Alkolik olamaz zaten olsa bile alkol aklına gelmez. Yani hayattaki diğer süfliye hiçbirini görebilecek durumda değildir o anda. Bir aşk haline düşer, bir şey olur. Mesela benim köprüde kısa sürede hissettiğim o. 11 saat ders anlattığım günlerde yaşadığım şey benzer. Kas dersi anlatırken sınıfçı ağladığımız günler falan var. Yani böyle kas anlatıyoruz ya gözünü seveyim ne olabilir yani ama böyle bir coştuk yani hep beraber. Şimdi oradaki haleti i ruhiyeye bakıyorsun. Bir kere bitmeyecek gibi geliyor. Biteceğinden korkmuyorsun asla. Çünkü etkisi sonsuza kadar süren bir şey. Seni dönüştürüyor, etraftaki insanları dönüştürüyor. Tüketip bitirebildiğin değil, seni üreten bir şey yapıyorsun aslında orada. Seni değiştiren bir şey yapıyorsun. Bütün bu hikayelere bakınca galiba yüksek hazların mahrumiyeti bizi yani şu andaki çağ insanı olarak çok kötü bir yerde tutuyor. Abi bir sorun daha var ama. Mesela sen şimdi bana üç tip çizgi vardır falan diye şeyleri anlatıyorsun ya. Ya da efendim bir sanat eserine baktığında özellikle eğitimin ve zamandaki müktesebatın gereği onu benden çok farklı bir şekilde görebiliyorsun. Modern sanat olsun, İran sineması olsun. Mesela bende o çipler çok fazla yok, algılayamıyorum. Ama mesela bunları algılayabilirim. Nasıl algılayabilirim? Çok efor istiyor, çok çalışma. Yani yüksek hazların hepsi zaman ve efor istiyor. Beleş değil yani. Öbür tarafta ağzına bir atın küt haz, instant. Ve hızlı olan hepsi bağımlılık yapıyor, öbürlerinin hepsi kurtarıyor. Zamanını yatırmadığın sürece de o hazlar senin olmuyor. Zaman dışında başka değişkeni var mı? Var. Yani ne bir mesela? de aslında işte ruhsal motivasyonun, yönün, kıblen o taraf olacak. Yani zihninin mesaisini Bunun, de oraya yatırmak bu, bu, lazım. Bu mesela, zaten aslında o bir hazsa... Ve ben böyle bir hazzı alabileceğimin potansiyelini öğrendiysem aslında motivasyonumu buraya da yatırırım. Yatırırız yani, normalde. Normalde. Sadece hani teknik olarak bunu ayrıştırabilmek için ötekilere oranla daha uzun bir zaman aralığını vermek gerektiğini Tabii. önce olabileceğiz. Yani efor olarak totalde bakalım. Evet. Yani bu yol çarpı zaman gibi bir şey. Yani sadece zaman parametresi diyor ki bir de yoğunluk parametresi var. Yani şimdi birçok insan niye klasik müzik ya da bir saz semaisinden sıkılıp da dopçik dopçik pop müzik hoşuna gidiyor? Yani niye onu tüketmek istiyor? Onun başı sonu belli, sürprizi yok, efor sarf etmiyorsun. Anında tüketip eğlenceni, kafa dağıtmanı yapıyorsun. Sonra hayatına devam ediyorsun. Öbürü, abi bir müzik okur yazarlığı istiyor. Yani Chopin dinlerken gıygıdı gıygıdı yerine orada gerçekten mesaj duyabilmen için müzikle cümle kurmak ne demek? Bu adamın yani oradaki yani o kişinin zihnindeki hayal nedir, ona dair bir eşleniklik kurabilecek bir samimiyet ya da tanışıklık lazım. Bu da zaman alıyor yani. iki kişi tanıştığımız samimi olması ne kadar sürüyor düşün. Tabii ki. Sanat da mesela, estetik de maneviyat da böyle bir şey. Ee, burada sadece böyle bir hazın olduğunu tecrübe ettirecek bir uygulama nasıl organize edilir'i düşünmek için sordum aslında az önce sordum. Abi aslında Ruslar yani... bunu becermiş. Erken yaşta götürüyorsun çocuğu işte. Sürekli sanata maruz bırakıyorsun, sürekli estetiğe maruz bırakıyorsun bilmem ne. Bir sürü sanatçı çıkıyor. Evet yani şimdi, müzik konusunda haberiyle Ruslar acayip ya, yani. Hani bir vallahi şey şimdi de. bak Azerbaycan'a giriyorum Haziran gibi. İple çekiyorum yemin ediyorum. Harbiden yetenekleri yani. şaşırtıcı oluyor yalnız, yani Türkiye ile yalnız. karşılaştırılır gibi değil yani, yani potansiyeller açısından. Kültür bunu kolaylaştıran bir unsur olabiliyor çok rahatlıkla. Evet. Ama kültürün yoksa ne oluyor? O zaman işte yolda karşılaşamıyorsun ki abi böyle şeyler. Sonra da... İşte devlet eliyle opera, bale kurup milleti modernleştirmeye kalktığında sistem patlıyor, çalışmıyor. Mesela kendi alt kültürlerimizde bunun çok güzel örnekleri var. İşte efendim o Bektaşi Alevi Türkilerindeki o kültür mesela. Ben orada büyümeme rağmen beni mesela alıp götürüyor. Çünkü yeterince çok şükür kulağıma çalınmış, bir şekilde ben onun şeyini almışım. Ama oradaki derinlik seni alıp götürüyor. Mesela müzikal ayinler, hemen hemen her şeyde var, her dilde var. İşte tasavvufta tasavvuf, tasavvuf muzikesi falan gibi. Ya bunların tamamı manevi deneyimi, yüksek hazların üstünde bindiği bir böyle Kayseri yağlaması gibi bir sistemle sana blok halinde sunuyor. Canım yağlama çekti galiba. Böyle bir çok katmanlı bir şey ama neticede bunların hepsi abi bağımlılık yapmanın çok ötesinde bir zevk tipine hitap ediyor gibi geliyor bana. Ve daha da ağır söylemek lazım. Aslında en ağırını rahmetli söylemiş yani, sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir derken, yani orası öyle bir şey ki maneviyat, sanat, estetik, felsefe, derin düşünce, tefekkür, bu hazları yitirdiğin zaman hayat hayat olmaktan çıkıyor ve hayvanın hayatından çok daha alt bir düzeye düşüyor. Esas beni çarpan nokta burası. Hayvan hazzını alıyor, mis gibi yaşıyor. Sen diyorsun ki öleceğim lan bitecek bu. Bunların hepsini başkası yiyecek falan. Şimdi burada e, yani gerek bağımlılıkla alakalı konuştuğumuzda, gerek dijital dünyada, bak geleceğin okulu ya da müfredatı konusunda konuşuyoruz, orada konuşuyorken bu o gündemleri etkileyebilecek bir içerik biçimi ya bir şeydi. Şimdi bu tek başına bizim olduğumuz yerde sorusun sorup cevabını da bizim verdiğimiz bir alanda bu sadece popüler bir konu oluyor. Tabii. Bu aslında üretilecek bir konu gibi görünüyor. Yüzde yüz katı. Yani yani üzerinden uzmanlarıyla bağım düşünürler. Bağımlılığında vesairesinde yüksek kazlar, düşük kazların kültürel davranışa, ben uygulamayı seviyorum. Yani zihnimde öyle düşünmeyi seviyor. Bu bağımlılıktan eğitime, konuştuğumuz birçok konuda kültürün içerisinde bir metazori değil, bir kültür ve davranış modeli olarak hadi bir öncesine gönderme yapalım. Kadim alışkanlıklarımızdan bağlayıp geliştirdiğimiz, biçimlendirdiğimiz bir şey dönmeli. Çünkü bu aslında birine işte matematik gibi öğretip bir şey yapmak zorunda olduğu bilmem ne hikayesi değil. Bu aslında sadece... Bak zaten bunu yapmayı öğrendiğinde yani eroin bağımlılığıyla aynı yöntemi kullanmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> yani bu, <gülüyor> bu sistemi ha, overdrive etmemiz evet, evet, lazım. Yani hani, aynı yapıda yani yüksek hazzı zaten birisi öğrendiğinde öteki hazlarla hayatı geçiştirmenin doğası gereği fark ediyor. Doğru söylüyorsun yani hayatta en çok tatmin olduğum... Haftalık olarak kendimi içinde anlamlı ve düzgün hissettiğim şeyler. Masada birileriyle beraber oturup o, o sohbeti yapabilecek düzeneyi kurmak. Bu arada bu muhteşem lüks bir şey. Bu, bu hani, ha yani, bu bu bedava ama bunu kurmak çok zor. Yani hani bunu bunu bir seneler bak efor istiyor işte. Evet. Öyle merhaba ben çıkayım, herkes evet. beni alır. Ya etme. Al, al bir milyon lira, bunu istiyorum falan. Olmuyor ki. Öyle gelişen bir şey değil. yani Parasını verip de e, pratikte çözebileceğim bir hikaye değil. Bu hep hani e, bir yere atanma ve ondan sonra mütekamül bir şekilde maaşını alıp yaşama gibi algılıyoruz bazen hayatı. Yani hemen şunu alacağım, hazdımı alacağım, işte evleneceğim, çocuk yapacağım. Tık tık tık. Böyle mesela yıllarca daha önce konuştuk ama bu anlatma işi benim. En büyük manevi hazzı yaşadığım yerlerden biri. bizim hanım diyor ki senin ibadetin bu diyor yani beni her gördüğünde. Ama mesela oraya bak önce sosyal fobi, sonra panik ataklar, sonra zorlamalar, sonra hastanelik olmalar, gastritler ülserler. Ama devamlı ısrarla ısrarla ısrarla üzerine gitmeden sonucunda şimdi mesela ya Allah şu dünyada başka bir şey gözüm görmüyor benim yani. Bütün derdim bu olsun. Allah çeneye zeval vermesin geri kalanını bilmem. Yani ben motor kazası geçirdim de de konuştum yani Hiç sıkıntı yok biliyorsun. <gülüyor> biliyorum. biliyorum. Zoom'da <gülüyor> şeylere devam ettik. Yani o hale, bu zevke kelimeyle erişebilmek bile mümkün. Bu kadar basit bir konuşma yetiştisiyle bile. Ama öne baktığında işte efor zamanın bu kadar incelikte efor harcamaya sabrı yok. Birçok şey yetişmemiz gerekiyor ve bunun galiba ne yaptığını bir iyi anlatmak, farklı alan uzmanlarıyla sağlam dökümante etmek, eğitimciye, yöneticiye herkese bu konuyla ilgili yapılabilecekleri göstermek lazım. Ben zannediyorum ki, e, gittikçe de bu isim kuvvetleniyor. Acaba konuşa konuşa kendimi mi inandırıyorum, o da ayrı bir konu ama. Bu haz meselesini çözersek, birçok majör sorunu çözeceğiz. Bunu çözemezsek, bir sürü konuda boşa kürek çekeceğiz. Çünkü insanları, Ali olana yönlendirmek için sadece müzik güzeldir ama klasik faydalıdır demek yetmiyor. Oraya bir kültür oturturmak, bir yöntem bulmak, bir şey yapmak lazım. Şimdi aynı cümleyi ben söyleyecektim. Ben bunları söyledim Mesela bana kızıyor. Estağfurullah. Şu kültür oturtturma mevzusu. Tabii. Şimdi ne yazık ki orada bu kültürü öğreterek olmuyor ya. Senin bizim yapmamız gerekiyor yapınca. Evet. evet. Ee, bir şeyde yani tamam hani söz. Ne istiyorsan yap. Tamam. <gülüyor> ya da... Yani... Her gün klasik müzik konseri. <gülüyor> yani bunun ortamını kurmak, bunu geliştiren, orada da kendi küçük davranışlarıyla deneyen falan bir biçime getirmek gerekiyor. Çünkü onun ortamını kurmadığında... Bu çok verimli bir konu bu arada. Yani hani bir sürü çok, çok. akademisyen ya da başkasının da çalıştığı konularla buraya bağlanması gerekiyor. Dün beraber konuştuğumuz şey burada hazır can canının sonlarına doğru orada da söyleyeyim. Akademik anlamda gerçekten derleme toplama tez firmalarıyla çalışmamış yüksek lisans ya da doktora seviyesinde iddia ettiği ya da üzerine düşündüğü bilimsel bilgisinin, ürettiği içeriğinin kendisinin anlamlı olduğunu düşünen herkes... Azıcık bu tarafa doğru olta atsın bir şeyde. Tezine yani, güvenen gelsin. Evet bir, bir miktar bu dönemin bilim ve uygulama alanındaki bağının kısalması gerektiğini konuşuyoruz karşılıklı. Ee, ama şeyi biliyorum yani piyasadaki dolaşan tezlerin %80'i, %90'ı doldurum boşalt tezleri. Doldurum boşalt Doldur -boşal değil, hani taşın altına ben elimi koydum, bak spesifik bir konuyu değişik bir konuda çalıştım, inceledim, ölçtüm, biçimlendirdim konusu. Buranın konusu ve bunun da konusu. Hazla ilgili konuştuğumuz konunun bu bağlamada ihtiyacı var. Yani... Biz bu arada nöropolitik ve nöromimari iki tane tez olup kitaplaşan Kitabımız var Tuti kitapta, Açık Bey'in kitaplığının içerisinde. İkisi de benim öğrencim bu arada. Ee, tabii çok daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç var o konuda. Onlar nihai eserler değil ama ee, bir de hay, yokun tozlu raflarında ya da dijital veri tabanlarında çok iyi fikirler o yığınla gereksiz işin arasında kayboluyor. Esas amacımız oradaki böyle tatlış şeyleri çekip, İnsanların dikkatine belki bir kitap, belki bir YouTube programı, belki bir yayın olarak tekrar vermek. Belki bir söylem olarak yani. Hani söylem bir, olarak aynen. Bir, bir yani eğitim bir, bir şeyden, alanında şurada çok kıymetli işler, ilahiyat alanında çok kıymetli yani. çalışmalar var. Ben hepsini görüyorum. Çünkü Onları bu, inşallah bu şey aşamanın yani hazın, büyük hazları, yüksek hazları fark ederek küçük hazlarımızı yönetmeyi bilmek ya da mesafelenmeyi bilmek konusunu Sadece iki tane aşaması ya da sütunu varmış gibi görünüyor. Yani bu çok akıllıca bir bakış açısı. Kültürünü üretmek lazım, bilimsel anlamda sorgulamak lazım. Yani bunu yapabilmek için aslında birçok insanın da test konusunu belirlemede yakın ya da uzak, Biliyorsun yer-gök Psikolog. Hani konusu bu konuya çok yakın. Hani herkesin bir... Psikologlar, motivasyonu... felsefeciler, ilahiyatçılar keşke evet. üçü bir araya gelip bir tez yapsam mesela bu konuda değil mi? özel evet, Güzel olmaz. Evet. Çünkü her şeyde ilgilendir ama insanlar bu konuda konuşmuşlar abi. Yazım çizmişler daha haber. Hmm. Ben yeni yeni giriyorum o literatürü. Uzaktan biliyordum ama bu kadar detaylı mesele edildiğini yeni öğrendim. Ama hala alan spesifik bakışın körlük sıkıntısını çekiyoruz. Yani biraz daha... İnsan bilimi bağlamında bakmak ee, lazım. Söylemlerin soyut olmasını biz sadece duygusal tabanlı dinliyoruz. Burası bu arada Türk olmanın dezenformasyonu bence yani bozucu etkisi. Biz sadece duygusal söylemde şiirsel bir şeyle gidiyoruz. Halbuki sağlıklı söylemler baya bildiğin e, kontrol kalemi gibi aletler aslında. Yöntemsel metodik. Yöntemsel bir aynen öyle yani İngiliz anahtarı gibi aletler yani bazı bilgiyi alır. Bazı yerde birebir hani o bilginin kendisini birebir anahtar gibi kullanarak devam ederiz. Aslında bunu da sıklıkla yapıyoruz. Benim benim için en buna rastlar rastlamaz gördüm. ama bu ne kadar güzel anahtar. Bu ne kadar güzel bir takım sandığı malzemesi yani kullanışlı bir malzeme yeri geldiğinde kullanacak. Ama bunu birilerinin buradaki uygulamaya dönüştürmesi gerekiyor. Geleceğin okunda bu konuyu ortaya koyalım. Evet üzerine konuşalım. Bir sistem yapmamız lazım. Güzel bir kesim, güzel sohbet. So evet.